Merhaba dostlarım. Bugün sizlere Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte en büyük günahları anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz Hristiyanlıktan başlayalım. Hıristiyan inancında yedi ölümcül günah vardır. Hıristiyanlık inançlarına göre yedi büyük günah, temel günahlar, kardinal günahlar olarak da bilinen Roma Katolik Kilisesi'nin görüşleri çerçevesinde Papa I. Gregorius tarafından düzenlenen, insanın hayatı boyunca sakınması gereken yedi günahtır. Yedi kutsal erdemin tam tersidir. Yeni ahitin Galatyalılar bölümünde, yedi şeytani hareket olarak geçmektedir. Dante Alighieri'nin ilahi komedyasında, sık değindiği konulardan biridir. Günahların Latince adlarının, İlk harflerinden oluşan Saligia, yedi ölümcül günahın diğer adıdır. Zaman içerisinde yedi günahtan her biri bir şeytani varlıkla ilişkilendirilmiştir. Birinci sırada Latince Superbia, İngilizce Pride, Gurur, kendini beğenmişlik, Lucifer'e atfedilmiştir. Latince Avaritia, İngilizce Greed. Momon'a atfedilmiştir Latince Luxuria İngilizce Lust, Şehvet Asmedus'a atfedilmiştir Dördüncü sırada Latince Invidia İngilizce Envy Kıskançlık Hasetlik Lavietan'a atfedilmiştir Beşinci sırada Latince Gula İngilizce Glutoni Oburluk, Belzebub'a atfedilmiştir. Altıncı sırada, Ira, Latince, İngilizce Vrat, Öfke, Yıkıcılık, Gazap etmek, Bapomet'e atfedilmiştir. Yedinci sırada, Latince Asedia, İngilizce Slot, Tembellik, Miskinlik, Belpegora atfedilmiştir. Hristiyanlıktaki en büyük günahlar bunlardır. Şimdi bir de Yahudilikteki büyük günahlara bakalım. Yahudi inancına göre büyük günahlar on emirin içinde sıralanmıştır. On Emir Aseret Adiberod Sinay Dağı'nda Tanrı tarafından Moşe Rabenu'ya verilen ve Yahudilerin kabul ettiği temel prensipler Moşe Rabenu, Sinay'dan indiği zaman, beraberinde getirdiği iki taş levhada yazılı, o emir şöyle sıralanır. 1- Seni Mısır'dan esaretten çıkaran Tanrı benim. 2- Benden başka Tanrın olmayacaktır. Boşlukta, yerin üstünde veya altında, denizlerin derinliklerinde, mevcut olan varlıkların resimlerini yapmayacak, ve onlara hiçbir suretle tapmayacaksın 3- Tanrı'nın ismini boş yere ağzına almayacaksın 4- Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal kılacaksın haftanın 6 günü çalışacak 7.sinde istirahat edeceksin Cumartesi günü istirahate tahsis edilmiş umumi dinlenme günüdür o gün ne sen ne oğlun ne kızın ne uşağın ne de hayvanların Kısaca hiçbiriniz çalışmayacaksınız 5. Anne ve babana hürmet edeceksin 6. Öldürmeyeceksin 7. Zina yapmayacaksın 8. Çalmayacaksın 9. Yalan şehadette bulunmayacaksın 10. Hiç kimsenin evine barkına Karısına, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine, velhasıl sana ait olmayan bir şeye göz dikmeyeceksin. Tabi Yahudilik'te emirler ve yasaklar bu on emirin içerisinde sayılmıştır. Yani bizim de dinimizde İslam'da olan büyük günahlara benzer günahlar Hristiyanlık'ta ve Yahudilik'te de var. Önemli olan bunlara uyup uymadığımız, yani bizim de inandığımız dinin emir ve yasaklarına uymadıktan sonra Hristiyan inanışında veya Yahudi inanışında olan insanlardan çok fazla farkımızın olmadığını bilmemiz gerekir. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın dostlarım.